Bugün 9 Mart 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz ay gün boyu terazi burcunda ilerleyecek ilişkiler ortaklıklar eşitlik ve adalet gibi kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde olabilir sabah ve öğle saatlerinde duygu ve düşüncelerimizi iyi ifade edebilir iş ve özel ilişkilerimizde başarılı olabiliriz iletişim bilgi alışverişleri yazışmalar sözleşmeler eğitim seyahat ve ticari faaliyetler verimi ilerleyebilir bugün çevremizdeki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı kendimize görev edinebiliriz fırsat bulduğumuz her anda birilerinin sorunlarını çözmeye eğilmemiz kendimizi fazla zorlamamıza neden olabilir sırf çevremizde uyum ve huzur sağlamak için kendimizden fedakarlık etme dürtümüzü biraz frenlemeliyiz akşam saatlerinde ay Koç burcundaki Jüpiter'le karşıt açıda olacak. Duygusal beklentilerimizin artabileceği akşam saatlerinde ilişkilerde de dengeyi korumakta zorlanabiliriz. Yakın çevremiz ve aile üyeleriyle bazı anlaşmazlıklar yaşayabiliriz. Duygu ve dürtülerimizi kontrol edip diplomatik davranmakta fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.